çocuklar için İslam tarihinden hazırlanan hikayeleri okumasını devam etiyoruz. Bir gün kaldığımız yerden Bismillah diyoruz. Ve kâne idi el-müslümûne müslümanlar idi yeteveccehûne yöneliyorlardı yettecihû yettecihû yönelmek ilel-medînetî medineye فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَوَجَّهُونَ يَتَوَجَّهُونَ اِلَى الْمَدِينَةِ مَدِينَي Her zaviyeden, her nahiyeden, her bölgeden مِنْ نَاحِي الْعَرَبِي Arab bölgeden her bir bölgesinden Müslümanlar ne yapıyorlardı? Medine'ye yöneliyorlardı. Minhum, Onlardan bazıları Me yefiru kaçanlardı. Dinihi min el fitne. Dünyada karışıklıktan dini için kaçanlardı onlardan bazıları. Ve onlardan ve minhum ve onlardan bazıları meyyuridi isteyenlerdi. Eyyi tealleme öğrenmeyi eddiğine ve onlardan bazıları da ne yapıyordu? Dini öğrenmek için. Dine öğrenmek için Medine'ye kaçıyordu. Medine'ye yöneliyordu. وَكَانَ وَاِدِ هَاُلَيْ بُنْلَارُ دُيُوفَ misafirlerdi. el İslam'ın İslam'in misafirleriydi. دُيُوف ضَيْفٌ misafir, ضَيْفَانِ iki misafir, duyufun misafirler. وَكَانَ هَاُلَيْ يَعْتُونَ Bunlar gelirlerdi. İle Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve selat olsun, selam olsun. Peygamberimize gelirlerdi. Ve kenar Resul ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem idi. Nedir? On, peygamber de onlarla sevinirdi. Onların gelişlerine mutlu olurdu. Ve <gülüyor> Onlara derdi ki, "Ahlen ve sehlen ve merhaba, Ahlen ve sehlen ve merhaben. Hoş geldiniz, kafalar getirdiniz. Merhabalar olsun. Evet. Ve kana idehâ ulay bin ardûy falâhi. Allah'ın misafirleri ve Rasulü ve Rasulün misafirleri idi." duyyu isle mi ve İslam'ında konuklarıydı var ya yani bunlar kimlerdi? Allah'ın peygamberin ve İslam'ın konuklarıydı. Aleyhi ve kana idi Rasulullah Sallallahu a ve El ve sellem onun Ali heabına kendisiır Selam olan Resullah idi yürüdü isterdi Ey ikramahum onlara ikramda bulunmak isterdi, ve tu'imahum onlara yedirmek isterdi. Lenenhum çünkü onlar yani lehüm li ennehum çünkü onlar du'ufullah ve resulihim. Du'ufullah ve resulihim Allah'ın ve Resul'ün misafirleriydi. Ve du'uful ve insanın konuklarıydı. Yani Allah ve Resul'ün ve İslam'ın konuklarıydı, misafirleriydı. Ve lakin Rasulullah Rasûlullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem idi zâhiden züç sahibiydi fî dünya yani dünyada zâhid idi dünyaya önem vermezdi yani bizim gibi günde 4-5 defa değil de bir defa yerdi yekülü marraten bir defa yerdi ve ukhra daha sonra da acıkırdı kölü yerdi ve şükrederdi ve yecu'u acıkınca da ve sabrederdi Ya bir keresine yerdi bir diğer keresine acıkırdı yediğinde şükrederdi acıktığında da ne yapardı? sabrederdi evet zahit. Şimdiki zahitler gibi değil gerçek zahit o o zaman zahit vardı şimdi ismi var evet ve <gülüyor> kana sallallahu aleyhi ve aali ve sellem resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, idi. nedir kad la tuqadun bazen yanmaz bir <gülüyor> beyti hinarum evinde ateş yanmaz yani ocağı yanmaz demek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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbu en yecu'a duyufu Resulullah sallallahu aleyhi kendisi aç kalmayı yemek yememeyi tabreder ve şükrederdi ama misafirlerin de aç kalmasını istemezdi ve hum duyufullahi onlar Allah'ın misafirleriydi ve Resulihi ve Resulünün misafirleriydi ve duyuful İslami İslam'ın misafirleriydi bu nedenle ne yapmazdı? Ve mâ kâne Rasulullah sallâhu aleyhi ve sellem yuhibbû. Rasulullah sevmez idi. En yecu'a Yani acıktırmak istemez olan. Ve kad kâle Rasulullah sallâhu aleyhi ve ve sellem dedi, Rasulullah sallâhu ki dedi, "Men Ken ''Men kâne kim idiyse yu'minu billâhi vel yevmil âkhirî'' ''Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise'' ''Vel yükrim dayfehu misafirine ikramda bulunsun'' ''Men kâne kim idise yu'minu iman ediyor idiyse'' İllâhi allâha vel yevmi l ve ahiret günne fel yükrim dayfahu misafirine ikramda bulusun. Ve kâne al-muslimûne müslümanlar idi bil-medîneti, medînede idi üsreten ve ahideten bir aile idi. Ve ve medîne idi beyten bir aile bir tek evli Yani o kadar birlik, beraberlik, birbirlerini seven, kollayan insanlar idi ki Medine komple bir aile ve tek bir ev gibi yaşardı. Ve ize şayet ce'e gelirse, gelecek olursa duyufun, misafirler gelecek olursa kasemehum ölüşürlerdi, ölüştürürdü. Ennebiyyü sallallahu aleyhi bu ve, ve sellem bölüşürdü, alel-müslimine alel-müslimine, Müslümanlara bölüştürürdü alel-müslimine fe <gülüyor> zehebu bihim ile buyutihim fe zehebu, giderlerdi bihim onlarla, yani onları götürürlerdi ile <gülüyor> buyutihim evlerine ve edafuhum ve onları ağırlarlardı misafir ederlerdi Evet. Ya. Evet الضيوف وومي İlâ boyutul muslimine ve Müslümanların evlerine ve ekelu yediler fîhâ ve bâtu Ve ekelu yediler o evlerde ve bâtu ve gecelediler Fekennemâ sanki ekelu yediler Bi beyti vâhidin sanki bir tek evde yemek yediler Ve kanu ve idiler duyufa râculi vâhidin tek bir adamın misafirleri gibiydiler yani o şekilde izzet ikram o şekilde rahat ettiler. Ve kano duyufullah'i onlar Allah'ın misafirleriydi. Wa duyuf ve resulünün miskonuklarıydı. Eyneme kanu. Nerede iyi olurlarsa olsunlar. Eyneme kanu. Nerede olurlarsa olsunlar. Nedir? Duyufa Rasûlihi ve duyufallâhi Allah'ın ve resulünün misafirleriydiler. Ve kâne ve idi var idi fil Ensâri Ensâr'da var idi bir adam yuhibbullâhâ ve Rasûlâhû Allah'ı ve Rasûlü'nü seven bir adam vardı. Ve yuhibbuhû Rasulullah sallallahu aleyhi ve ve sellem Rasûlullah sallallâhu de onu severdi. وَهُوَ وَاَوْ أَبُوْ تَلْحَةَ الْاَنْسَارِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَبُ تَلْحَةَ الْاَنْسَارِيُّ Allah ondan razı olsun. İdi. كَانَ وَكَانَ اِدِي لِأَبِي تَلْحَةَ Ebi Talha'nın vardı, Bösteh'nin bir bahçe, بِهِ زِلُّنْ Onda gölgelik vardı. بَارِدُونْ Soğuk gölgelik ve maaun ve resulu ardu aabun bir suyu vardır çünkü çölde serin bir gölge veya tatlı su bulmak o kadar kolay bir şey değil çocuklar arkadaşlar. Maun tatlı su. zillun baridun serin gölge. Ve kana resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem idi yeze bu giderdi ileyi oraya ona Fî bağzı'l-Eyyâmi Bazı günlerde Ve yeclisu fî büsteni Ve yeclisu otururdu fî büsteni Bostanında bahçesinde Ve yeşrabü ve içerdi Ma'al-bâride soğuk suyu Ve zehebe Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu gitti Zâta bir Yavmîn, zâtı bir, yavmîn bir gün İle Bustâni Ebi Talhâta Ebi Talhâ'nın bostanına bir gün gitti. Ve ma'ahu beraberinde olduğu halde Ebu Bekir'in radıyallahu anh Ebu Bekir radıyallahu anh yani Allah ondan razı olsun olduğu halde Ebi Talhâ'nın bostanına gittiler. Ve cesdese oturdu bir bostanihi postanında. ve şeribel maa ve suyu içti ve abu talha te ve abu talha geldi ve feriha sevindi bihime o ikisiyle cidden, gerçekten. Gerçekten o ikisiyle sevindi yani gelmelerinden dolayı mutlu oldu. Ve zehebe ve gitti yezbehu kesmeye lehume şaten. onlar için bir koyun kesmeye gittim. Ve kâdâ sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Rasûlullah sallallahu aleyhi ve ona dedi ki La La tezbah kesme Ve teveledin çocuğu olan Ve zâte lebeni ve sütü olan Bir şey kesme Ve zebeha lehume Ve onlara Kesti Ebu Talha Ebu Talha şeaten bir koç Ve tabağahı ve onun ikisi için pişirdi o, kesti koçun. Ve ekele yediler ikisi ve şerife ve içtiler. Ve hamidallahı ve Allah'a hamd ettiler. Ve, ve dua etti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Kime? Kime? li ebi talhata li ebi talhata ebi talhaya dua etti ve ve geldi duyufun misafirler merreten ilerresulillah sallallahu aleyhi sellem resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir misafirler geldi fakat semahüm alel muslimine resulullah da bunları müslümanlara bölüştürdü de ve aldı külü her kişi her bir kimse nasıl kısmetini kısmetinimina duyyufi konuklardan kısmetini aldı götürdü vede ve aldı Ebutallhate Emuttalha da aldı na kısmetini o kısmetinmina konuklardan ne yaptı Nasibini aldı ve feria abu Talha bedduyufi abu Talha misafirlerle sevindi mutlu oldu, lütfen çünkü onlar misafirler, duyufullahi Allah'ın misafirleridir ve Resulü ve Resulün misafirleridir ve duyuf İslam'ın ve İslamın nedir misafirleridir arkadaşlar. Ve ferah Abu Talha Abu Talhasan diye, çünkü o yerc umuyor fi zalika bununla rızalllahi. bununla Allah'ın rızasını umuyor. Yani Allah'ın rızasına ereceğini, Allah'ın rızasını kazanacağını umuyor misafire ikram etmekle. Ve resulü ve resulün rızası kazadan umuyor ve fevabel ahireti ve ahiret sevabını kazanacağını umut ediyor. Ve sara ve yürüdü. Abu Talha, Talha misafirleriyle yürüdü. Ve huve ve o la ya'lem bilmiyordu. Hel yecedü hel yecedü bulabilecek midir onu bilemiyordu. Liduyufihi misafirler için ta'amen yemek fi beytihim. Evinde yemek bulabileceğini bulup olmayacağını da bilmiyordu. Yani evde yemek var mıdır, misafirle evde yemek var mıdır, bulabilecek mi onu bilmiyordu. Ve la <toluklıca> yedri Ve la yedri Ve la yedri farkında değildi Ebu Talhat Ebu Talha Meda tabakat ne pişirdi? Öm Muslim, Öm Muslim ya Selim'in annesi, zircesinin ne pişirdiğini de bilmiyordu. Bu yedri ve bilmiyordu. Abu Talha da Abu Talha, farkında değildi. her mima fil beyti evde var mı? fazlon bir fazlalık min tamami yemekten, yekuluhu ziyof, misafirlerin fillerin yiyeceği bir yemeğin olup olmadığını da bilmiyordu. Ve yedri ve farkında değildi Ebu Talha'da. Abu Talha çocuklar yedi mi? Yemekler yedi mi? Ve nâmu ve uyudular mı? Yani Abu Talha çocuklarının yemeklerini yiyip uyuduklarını da bilmiyordu. Yediler mi? Uyudular mı? Onu da farkında değildi. Em yan durunatana. mı? Yoksa yemek mi bekliyorlar o çocuklar Lem <gülüyor> tefekkür etme, düşünmedi Ebû Talha fi zâlike. Ebû Talha bunu düşünmedi. Yani evde bir yemek var mı? Çocuklar yemeklerini uyudu mu? Yoksa yemek mi bekliyorlar? Bunları hiçbirisini düşünmedi Ebû Talha. Ve lem ve ona mani olmadı şey ona herhangi bir şey ve kat'a ve kesti Ebu Tarhat'a yani katetti, kesti Ebu Tarhat'a, Ebu Tarhat'a At-Tarih'a yolu katetti yani yolda yürüdü fi ferahin ve sevinç ve mutlulukla ve ve misafirler arkasında olduğu halde yani önde Abu Talha misafirler ve arkasında nedir? eve doğru yollar ve kara'a Çaldı Ebu Talhat'a, Ebu Talhat'a, elbaba tabi. Ve selama ala ahlil beyti ve ev halkına selam verdi. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Edekül, girebilir miyim? Ve ıza, soğutun minaddaari. Ve ıza, aniden yani fecereten evden bir ses ve alayka as-salam wa alayka as-salam udkhul ir wa dakhala ghirda abu talha abu talha wa qala bi sawti mubashshir mujdali gibir sesle dedi ki ma'iya beraberimde du'u fu rasulullah sallallahu alayhi ve alihi ve sellem rasulullah sallallahu alayhi ve sellem min nedir? misafirleri vardı benimle birlikte. "قالت أم سلمة، أم سلمة dedi ki, zevcesi fi sawtı mustebşir, müjdeliği, sevinçli bir sesle, "Merhabayı diyüfü'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in misafirlerine hoş geldiniz." yani merhabalar olsun dedi sevinçli bir sesle. قال ابو طلحه ته ابو طلحه لديك وما في البيت yemekten evde ne var? Dola Abu Talha soruyor yemekten evde ne var? Kalat Umr Sulaym Umr dedi ki bi gayri jaz'in ve la khaufin endişesiz ve korkusuz bir şekilde tedir تدر... tereddütsüz bir şekilde dedi ki طعام الأطفال فقط. صادج تشجقلني يا ميور. وماذا يفعلون ونابجا؟ أبو, أبو طلحة أبو والطعام لا يكفي. يمك ماكيت أهل البيت أو هل قناة فكيف بالضيوفي مسافرنا صورج؟ يعني لا يكفي يا الطعام طعام. Ehl-i beyti, ev halkına yeter sadece çocuklara Ve keyfe nasıl misafirler misafirlerin durumunu olacak? Pek kere Ebû Talha ya Talha düşündü ve de ila hiletin latifetin ve latif bir çözüme kavuştu. ve kerim Vel kerîm olanın çözümleri ve ibar latayifleri latif nedir, vardır diyor. Azeme Abu Talha abduh davretti alay yucua hadi leylatan. Bu gece aç kalmaya azmetti. Abu Talha ve yatama Ve yani kendisi aç kalıp misafirlerine ikram etmeye, misafirleri yedirmeye azmetti ve Azamet Ümmü Süleym ve de azmetti niyetlendi ala en tecuğa aç kalmaya ve leylete bu gece ve tat'uma duyufaha ve misafirlerine ikram etmeye misafirlerine yedirmeye azmetti niyet etti peki ve mâdâ aleyhime ikisi üzerine ne vardır lav ca'a leyleten acıkırlarsa ne vardır ki? Ne olur yani bir gece aç kalırlarsa münelleyeli gecelerden bir gece aç kalırlarsa aç kalırlar. ikisi ne olur ki? ve atama ve yedirirlerse duyu fehume misafirler yedirip de kendileri aç kalırlarsa gecelerden bir gece ne olur ki yani? innehumme şüphe yok ki ikisi la ye mutani ölmezler. Eğer açsa bir gece aç kalırlarsa ölmezler. Ve azma azmetti ikisi de ale ayu'feru ale misafirleri kendilerine tercih etmeye azmettiler. Yufuru yani kendisi misafirleri kendilerine tercih etmek kendisi aç kalacak misafirin ne yapacak sevgili arkadaşlar, doyuracak. <gülüyor> ve azeme ve azmetti, niyet ettiği, ala yüksek sekkite'e, susturmaya, el atfale çocukları feyenemune ve uyutmaya, ve ekülü ad ya yani çocukları susturup uyutmaya, hazmetdiler, niyetlendiler ve misafirler yesin diye. Velakin fakat nasıl nasıl yerdi konuklar? Misafirler nasıl yesin? Vel mudif ve ev sahibi deye yekün. Yani ev sahibi yemeden misafirler nasıl yesin? Bekker Abu Talha'ya, ta, Abu Talha düşündü fi zalik onu düşündü ve vecede ve buldu ile zehlike sevilen bunun için bir yol bulu halele Ümmü Süleym Ümmü Süleym'e eşine dedi ki ize celesle nekkülü yemek için oturduğumuzda sen git ile siraci ampule fenere çıra, çıraya neyse ke sanki sen turi dine istiyorsun onarmak tamir etmek istiyorsun ve atfı ve onu söndür yani işte çıra yanardı ya da küçük ya lambalar gaz yağı ya da zeytinyağı neyse o zaman da gaz yağı yoktu tabi zeytinyağı yanan şeyler olurdu kereç kandil o kandili onarmak maksadıyla diyor, git ve söndür. Söndür. Sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar, bugün bu videomu sayfamızda çocuklar için ne nedir, Nedvi'nin hazırlamış olduğu bu güzel eserin okumasını muhtalıyoruz. Bir başka günde tekrar buluşmak üzere hepiniz Sağlıcakla kalın efendim.